Ferit küre şeklindeki bir su balonunu mümkün olduğu kadar suyla doldurmak istiyor. Satın aldığı balonların yarı çapı 3 santime kadar genişleyebiliyor. Çok büyük değiller. Eğer kürenin hacmi, bu yarı çapın hacim fonksiyonu 4 bölü 3 pi r küpse, Ferit balona santimetre küp cinsinden ne kadar su koyabilir? Şimdi buradaki fonksiyonda yarı r r'ye santimetre cinsinden bir değer verdiğinizde, fonksiyon size santimetre küp cinsinden hacmi verecek. Yarı çapın hacim fonksiyonu eşittir. 4 bölü 3 pi r küp. Burada diyor ki, satın aldığı balonların yarı çapı 3 santime kadar genişleyebiliyor. O zaman yarı çap 3 cm'e ulaştığında hacim ne olacak hesaplayalım. Kısaca burada yapmamız gereken şey, 3 cm'i fonksiyonumuzun tanımına yerleştirmek. Yani her r gördüğümüz yere 3 koyacağız. Karışmasın diye aynı renkte yazayım. Yani v3 eşittir, 4 bölü 3 pi, burada r küp yerine 3'ün kübü yazacağız. 4 bölü 3 pi, 3'ün küpü. Fonksiyonun tanımının görevi budur. Buraya koyduğumuz değer fonksiyonun açıklamasındaki r'yi değiştirecek. Dolayısıyla v fonksiyon 3 eşittir, 4 bölü 3 pi. 3'ün küpü de 27 eder, 27'yi 3'e bölersek 9. Yani burası 9 çarpı 4, 36 pi olur. Buradaki santim de, o zaman bu taraftaki değerde santimetre küp olur. Bu yüzden Ferit'in balona doldurabileceği suyun hacmi 36 pi santimetre küp olur. Bu kadar.